Benim ismim Emre Saraç, DAP Yapı'da çalışıyorum. DAP Yapı ise 2003 yılında kurulmuş bir firma. İnşaat sektörü üzerine Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz tarafından kurulmuş bir firma. Sektörünün öncü firmalardan birisi. Projelerin çoğu örnek teşkil edecek değişik projeler olarak görülmekte yani ödül almakta, yurt dışında da olmak üzere bu. Bence bütün alanlarda fark yaratıyor açıkçası. Önceki ERP uygulamasında uygulamaların yani modüllerin birbirine bağımlılığı birden fazla ekrana ihtiyaç duyarak iletişim sağlıyordu bir modülden bir örnek veriyorum talepten teklife, tekliften siparişe tek ekranda geçiş olmuyor. Ama dia da bu ise tek ekranda oluyor. Bundan dolayı çok fazla bir hani birbiriyle iletişim olduğu için modüllerin çok kolaylık sağlıyor bize bu kullanıcılar için, muhasebe müdürleri için, yöneticileri için nedir görevleri aylık firmanın beğennamelerini vermek, edeftelerini vermek, T.G.K. bildirgeleri olsun vesaireler olsun, Yönetime maliyet raporları sunabilmek, finansal analiz raporları sunabilmek bu dia da çok kolay. Hepsini yani tek tek açmak gerekirse şöyle Beğenname modülü var dia da muhtasar beyanlamesini hazırlamak verinin büyüklüğüne göre örnek veriyorum yani 300 çalışanlı bir firma için konuşayım ben bunu muhtasar beyanlamesini hazırlamak 1-1.5 dakika gibi bir süre alıyor ama tabii bu atıyorum 23000 ise 1-1.5 dakika 2-2.5 dakikaya çıkabiliyor hani çok büyük bir süre değil ve bunu da muhasebecilerin mali müşavirlerinin kullanmış olduğu BDP denilen beyanlame düzenleme programı var buraya tekrar veri girişi de sağlamıyorlar DIA'nın sağlamış olduğu kolaylıktan birisi o beyanlame ödülünden çıkan veriyi igzeme olarak kaydediyor ve de BDP programını bu igzeme açtırabiliyor BDP programı raket gibi yükleyebiliyor hiçbir şeyi kontrol etmeden açıkçası. Bu yönden bir beyannam açısından kolaylık sağlıyor. E-fatura, e-defter, e-irsaliye tarafında ise eskiden ERP uygulamaları, muhasebe uygulamaları üçüncü parti programlar kullanır. Birbirle entegrasyon sağlanıyordu. Bunlar için ekstra para veriliyordu vesaire. Data ise bu bir bütün içinde olduğu için bu yönden çok büyük kolaylık sağlıyor. Yani ikinci bir programı açmıyorsunuz. Veri entegrasyonu doğru sağlandı mı, değil Sağlanmadı mı? veri yanlış gidip gitmedi mi? Oradan kontrol etme sorumluluğunuz olmuyor. Çünkü zaten faturadan girdiğiniz için her şey doğru olabilir geçiyor diğer tarafa. Maliyet ve finansal analizler için ise DIA'nın standart olan hali hazırda raporları var. Bunlar çoğu ihtiyacımızı karşılıyor %90. Kalan %10'luk ihtiyaç için ise DIA'nın geliştirmiş olduğu özel rapor bölümü var. Bunlarla ilgili biz ihtiyaçlarımızı yetkili çözüm ortaklarımıza iletip, bu çözüm ortakları bizim ihtiyacımız olan raporları üretip bizim sunucumuzda bizim uygulamamız için yerleştirebiliyorlar. DIA kullanacakları sadece hani uygulamadan, maliyetinden uygulama lisansından kar etmiyorsunuz. DIA'nın çalışma mantığı bulut sisteminde çalıştığı için IT maliyetler Ciddi anlamda düşürüyor. Çünkü IT maliyetleri dediniz mi işin içine döviz giriyor, kur giriyor. Her sene o sistemlerinizi yenilemeniz gerekiyor vesaire. Diyasıl sizin yerine zaten bunu yapıyor. Dolayısıyla da hani diye kullanacakları biliyorsunuz kapalı diye alabilir yani açıkçası. İnternet üzerinden çalışması sistemi bir firmanın kendi lokal sistemine bağlı olmadığından dolayı Hızlı çalışmakta. Dia'nın kendi modülleri arasında dinamik alan modülü var. Dinamik alan modüllerinde olan ekranlarda ihtiyacınız olmayan bir alan gördüğünüzde ekleyebiliyorsunuz kendiniz. Bu bir özgürlük açıkçası. Pandemi sürecinde evden çok çalıştık biz. Bu süreçte çok yararlı oldu diye bizim için. İnternetimizin olduğu her yerde çalıştık açıkçası. Bir de mutluluk. Kullanıcı dostu olduğu için beni mutlu ediyor açıkçası. Ve sadece beni de değil, kullanıcılarımız da mutlu ediyor. İşine özgürlük kat, işine diye kat.